Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoyu son çekmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Aracım bitti. Şimdi yapım aşamalarını izleyecekseniz keyifli izlemeler dilerim. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. tune ne türlü peki veri Evet arkadaşlar, artık evlere hizmetimiz var. Kaya works, can, <gülüyor> deniz, adamım benim. Bir, birkaç boyamışımız vardı. Contalarımız vesairesini yeniyoruz. Arabanın rengine boyadık bazı parçaları da. Bunu göstereyim bize. 87'den beri aynı. Plaş taş. Şunları da polis açladık zaten biliyorsunuz. Şu an gece pek bir şey göremeyebilirsiniz. Devam. Can Kaya Çelik. Harcamaya devam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> şunları arabanın rengine boyadık. Şunları. Şunları bana sıfırladım. Aradatörüm biraz kirliydi. Şu kirliydi. Onları falan hep arabanın rengine boyadım. Daha güzel bir görüntü oldu. Şu an araba zaten yatıyor gördüğü üzere. Bayağıdır delilemiyorum. Yine neviye hazırlık arkadaşlar. Hakkımızın bir şeyi söküp gördüğünüz gibi artı eksi ucunu söküyorum. Neden derseniz arabanız uzun süre yattığı zaman aküyü bitirebilir. O yüzden hakinizun o kablosunu sökün öyle yatırın arabayı. Mesela 3 haftadır falan hiç çalıştırmadım ben bunu. Biraz önce bir çalıştırdık. Tak, çalıştı. Neden? Çünkü akü zaten aynı şarjında duruyor. Diğer türlü bitirir. Şöyle Leş. Leş. Bak buralara yaz yazmışlar. Şerecizler. Yakalayayım o Şunlara da vernik attım üzerine arkadaşlar. Ki daha parlak dursun diye. Devam. Durmak yok. Kovanın içinde birkaç tane daha parça var. Onları oraya koymak zorundaydım. Şurada birkaç şeylerimizi bağlayamadık. Onları sonra bağlayacağız. Gece vakti bu kadar oluyor. Evet arkadaşlar burayı tüp yeri için bıraktım. Buraya oval bir parça. Gene buradan çıkan parçayı buraya koyacağım. Böyle tüpü Görmek için, hani vizelerden vizeye pandizot mu sökeceğiz nasılsınız? Buraya bir tane kapak yaptım. Buraya iki tane painer bas koyacağım. Şu an böyle ayarladım. Şu bölmeyi yapacağım. O bölme biraz beni uğraştırdı açıkçası. Geri kalan, yani şuraları da kullanmak istiyorum. Ona göre de bir sistem yapacağım. Açılır, kapanır vesaire gibi. Sökmeden, takmadan vizeye carta şurada gireceğim. Burası böyle kalmayacak. Arkasına kutu yapacağım. Litre olayını nasıl hesapladım, size detaylı bir şekilde açıklarım. Çaresi yok, bedeli var. Hala ödemeye devam. Arkadaşlar bugün de boya günü. Şunlar filan 60 yanları boyayacağım. Artık tamponları boyayacağım. Kırmızı zaten ne? Tam kırmızı da değil artık eskiye eskimiş. Bu tarafı böyle söktüm arabaya boya gelmesin diye. Şunları filan boyayacağım. Şuraya götürdüm boyamızı alıp gidelim. Her zaman gibi akçalı tabii ki. Vazgeçilmez. Akçalı. Tek kişi olduğum için zor olacak şimdi. Ben şunu boyayayım. Boyamız bu. Akçalı. 60 liraya aldım. Daha da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. O eski hali ne yok şimdi. Arkadaşlar bunu zımparaladım. Öyle yaptım. yanlış olmasın Siz de zımparlarsanız daha iyi bir boya tutulmasıyla karşılaşabilirsiniz. Akçalı. 120. iyi ya. Renk çok kötü değil. Şimdi jantı bir daha önce polise yapmıştık biliyorsunuz şimdi şuralara güzel bir zımpara yapıyorum ki boya daha iyi tutunsun boya daha iyi tutunsa atması zorlaşır üstün körü yaparsanız hiçbir bir anlamazsınız yaptığınız işten hoşunuza da gitmez mesela bunlar atıyorum 5 sene giderse o bir sene gidecek gibi bir şey olacak öyle düşünün şimdi biz devam tek tek yapacağım çünkü kiriko bir tane ne oldu ne olmaz diye altına tahta koydum düşermiş herhalde ya şimdilik devam şimdi birazdan boyadığım zaman göreceksiniz buraları siyah boyamayacağım farklı bir renge boyayacağım bir tane jantı maskelemek 20 dakika mu arkadaşlar daha şuralara da halkapayla şey yapacağız. Devam. Ya. Kimse bu kadar uğraşmaz. Allah uğraşmaz. Evet arkadaşlar şu an ilk katını attım. Buralarda zaten göbeklerde falan şey var. Kağıt bantlar şu an. Sadece şu gördüğünüz şiğerleri şey buyduk. Arabanın füme rengine boyadım yine. Daha güzel duracağını düşünüp Şu an bir de üzerine tabi vernik atılacak. Verdikten sonra cezir parlayacak. Hadi bakalım devam. Evet kampanamız artık parlak. Bununla boyadık fümeyi. Şu an tabi gözükmüyor da. Birazdan arabanın üzerine takça güneşte gösterebilsem göstereceğim. Daha önleri yapmadım. Arkanında bir tanesini ayarladım. Evet arkadaşlar 3 çantı bitirdim. Önlere de boyadım kırmızıya. Bu taraftakini takmadım. Oradan gösterebilirim. Allah ömrümü aldı ya. Ama güzel oldu. Aa vah güzelim. Hemen şuraya koşalım, koşalım, koşalım. Şeffaf şırp yaptım orada. Buraları ya. Nasılsız? Çok küçücük bebek gibi. Maskelemes çok uğraştırıyor ya. 45 dakika falan uğraşıyorum yani maskelemesiyle. Ama değdi so <music> Evet arkadaşlar bir önceki döşememiz biliyorsunuz ki buydu. Şimdi koltuklara uyum sağlaması için böyle yaptık. Daha hoş duracağını düşünüyorum. Şimdi bunları monteleyeceğim. Şurada kalan bir parçamız var. Tamam. Evet arkadaşlar kapı montajım bitti. Şöyle göstereyim. Kapılarımızda böyle şey kapılarımız diyorum koltuklarımızda böyle oldu. Direklerin orijinallerini bulamadığım için Gittim Doğan Silik'sini aldım. Bunu da böyle kapladım. Çok hoş durdu bence. Şunun üzerine çalışıyoruz daha. Marklada bir işçilik çıkardık. Cumartesi günü sabah 6'da kalktım. Pazar günü gece sabah. Gece diyeyim artık. Ya. Ama sabah oluyor. Sabaha karşı 5'te girdim eve ya, ya. Ya bu kadar uğraştırır mı koltuk ya? Şimdi sadece bagaj kaldı. Bagajın da birkaç yerine tıkamam lazım. Onları halledip Ondan sonra Bagajımızın dizaynını yapacağız. Spandizotumuz var daha bir de. Spandizotumuzu da daha yapmadık. Yani büyük Güneyşim var orada. Malum zamlardan sonra jant alamadığım için Şunlardan aldım. Şuraları uygulayacağım. Bu jantlara çok güzel gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Takalım görelim. Evet burada ışık güzel. Buradan göstereyim. Ya çok harika durmadı mı ya? Çok harika durmadı mı ya? Vallahi janta yakıştı arkadaşlar ya. Ay, devam. Durmak yok. Şurada paspaslarım var. Paspaslarımı atayım. Basımın kutusu. Silikonun orada duruyor. Çok iyi değil mi? <gülüyor> Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Çeyizli yatağın altından çıkarmanın vakti geldi. Finner'larım. iki tane. Şunlarla ilgili çok iyi bir projem var. Bitince göreceksiniz. Daha kimse de görmedim. Cama sonu eski. Kanka bunların hepsi orijinal. Ve sıfır ayarında. Bunların orijinal olduğunu bakın. Şuradaki serisinden anlayabilirsiniz. Şunlarda fazla kalanlar belki bugün yırtılır mırtılır da ya geri yaparız diye yani. Şimdilik kapatayım. Evet arkadaşlar. Basın kutusunu ayarladım. Dediğim gibi çok güzel şeyler olacak. Şu an basın kutusu böyle de ışıklandırma yaptım arkaya. Böyle geçiyor şu an. <gülüyor> Yeni arabadan aküyü aldım. Benim araba kapalı. Devam ya. Bence güzel şeyler çıkıyor. Hadi bakalım. Akşam saat 10.30 oldu. Sabah ben işe gideceğim ya. Panirlerle ilgili de çalışma yapıyorum şu an. Artık bıraktım her şeyi. Size nasıl? Yorumlarda belirttim bakalım. Evet, gelelim o sürprize birazdan yerine koyunca göreceksiniz. Evet. İşte bu. Tam istediğim gibi olmadı ama yine de güzel. Devam. Bagaj toplayacağım şimdi. Huuu dolu. Evet arkadaşlar, bagajımızın burasını tuttuyuk. Şuradan oturtacağız. Güzel ocak. Devam. Evet arkadaşlar, bagaj dizaynım ayarısıyla bitti. Biraz uğraştırdı ama sadece ayarları kaldı. Afiyet ayarları. Geri kalan bütün her şey tamam. Maşallah demeyi unutmayalım, yorumlarda da nasıl olduğunu belirtiniz, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar aracımız bitti, Allah'ın izniyle. Kapanışı burada yapmak istedim, size bagajı göstereyim, o bagaj şu an Kuşadası'na gittiğim için dolu. Aracın içinde gösteriyorum size. Sizler takip etmeli. Tape olarak bunu kullanıyorum ile ilgili detaylı video gelecek. Kapılarımız böyle oldu. İşte ya maşallah. Yaptık oldu. Allah kaza belalermesin.